Bir çoğumuz şöyle diyoruz. Zaten Allah'ım beni bilir, duyar, işitir. E öyleyse benim de herhangi bir şey söylememe, dillendirmeme, talep etmeme ne gerek var ki? Zaten o ve ben biriz. Doğru mu? Doğru. Ama şimdi işin içinde başka bir şey daha var ki. Sizin bir şeye ol demeniz. Yani bir emek kullanarak. Orada bir titreşim oluşturmanız icap ediyor. Bu bir icap. Yani ol demeden bir şey olmuyor. Öyleyse biz bu ol'u nasıl söylediğimizi, nasıl gerçekleştirdiğimizi önce anlamamız önemli ki ondan sonra diğer sistemlere ve mekanizmalara adım adım gidelim. Şimdi nasıl ki? Başta Kur'an'da olmak üzere, Tevrat'ta, İncil'de, birçok kutsal kitaplarda, Popol Vuhundan Tutun'da, Hint e, Vedalarına kadar her bir tanesinde şu altını çizerek söylenir. Yaratıcı bir şey oluşturmak, bir şey yaratmak, bir şey olmasını istediğinde ol der, olsun der. İşte ışık olsun dedi ve ışık oldu. O bir şey... Yaratmak istediğinde, var etmek istediğinde sadece ol der. Tabi buradaki o sıfır ve birin bir kıymeti vardır. Hatta dün akşam da metriksiz dedim. Orada da şimdi eski e, şehirlerinin yeni adı IO. Yani aslında bir ve sıfır. Ve dünyada da e, dilinde sıfır ve bir olan ve bunun da ol ettiği tek lisan Türkçe. Yani biz bir şeye ol dediğimizde sıfır ve bir diyoruz. Rahman ve Rahim. Sıfır, Rahim, bir, Rahman. Ve gerçekten de bütün kainat ve bütün oluş bu sıfır ve birin ya diğer anlamda O ve L'nin arasında oluyor. Sonsuzluk bu 2 şimdilik biz ona harf diyelim ya da titreşim diyelim, ikisi arasında dolaşan sonsuzluk işareti ya da yatay sekiz gibi devam ediyor. Bakın, öyleyse yaratıcının buradaki halifeleri olarak, suretinde yaratılmışlar olarak bizler de herhangi bir oluş kendimize çağırma ya da vardan var edebilmek için, Şimdi yaratıcının yani Allah'ın hikmeti yoktan var edebilmek, onun halifesinin gücü ve yetkisi ise vardan var edebilmek. Biz olmayan, yaratılmamış herhangi bir şeyi düşünemiyoruz. Herhangi bir şekilde yaratamıyoruz. Yaratılmışın içinde onların birleştirmeleri... Ya da kombinasyonlarını yapabiliyoruz. Burası çok önemli. Çünkü burada bazı kişiler ha biz hani haşa Allah mıyız bilmem ne miyiz yok. Hayır. İşte biz kendi kaderimizi ol diyerek oluşturuyoruz. Önce burayı koyduk. Ve madem ki onun halifesi olarak burada bir ifade ile bir titreşim ile Yaratım var. Öyleyse bu yetki hepimizin an be an her söylediğinde, her dillendirdiğinde söz konusu. Yani sizler normal sıradan konuşuyoruz zannederken de bu yeteneğinizi kullanmaya devam ediyorsunuz. Çünkü her an bir titreşim oluyor. Ve bu titreşimde ne yapıyor? Kainat içerisinde müthiş bir şekilde yaratımlar yapmaya devam ediyor. Aslında bu bir mekanizma. Sizi dinleyen bir kainat var. Ve sizin potansiyelinize göre benzer benzeri çeker ilahi yasası ile paralel. Bu yasa çok önemli. Her yerde karşınıza çıkacak. Bunu onun için çok iyi anlamanız, çok iyi sindirmemiz önemli. Kainat içerisinde iki tane temel yasa var. Bunlardan tabii bir sürü yasa var ama hani bu hani O ve L'nin içerisinde sıfır ve biri anlatan iki tane çok temel yasa var ki birçok oluşum ve yaratımın merkezinde burası vardır. Bunlardan bir tanesi benzerin benzeri çekme yasasıdır. Yani siz herhangi bir titreşimi ifade yoluyla kainata yansıttığınız anda o kelimelerin enerjisi titreşimi kendine benzer olanları hayatınıza çekecek ve davet edecektir. Bu bir. Burada tabi ki sesinizin titreşiminizden, sese yüklediğiniz duygu, düşünce ve de potansiyelinizin enerjisinden kullandığınız kelimelerin, Harflerin dizgisine kadar her bir şey etki edecektir. Diğer taraftan nasıl ki benzer benzeri çekiyor dedik ya. Şimdi benzerin benzeri çekmesi demek birçok kişi aynının aynıyı çektiğini zanneder. Hayır benzer benzeri çekmek demek eksi 2 ile artı 2'nin birbirini çekmesi demektir. Artı iki ile artı iki aynı olduğu için birbirini iter. Bakın. Yasanın şimdi ince noktası burasıdır. Ve bunu e, anlayabilen filozof sayısı bile çok azdır. Oysa ki çok matematiksel bir şeydir bu. E, bunu evliyanlar çok iyi bilir ve çok güzel kullanırlar. Hem gelişimde hem ilerlemede hem farkındalık dönüşüm ya da işte biraz önce de biraz sonra da anlatacağımız gibi bazı mekanizmaların doğru tanımlanarak anlaşılması, fark edilmesi ve bunun hayatımıza kazandırılması ile ilgili. Özellikle birçok kişi için diyelim ki bir şeyi istemek, bir konuda niyet etmek, bir şeyi talep etmek, bir şeyi arzulamak, bir konuda dua etmek bunların her bir tanesi aynı zannedilir. Oysa ki her birinin aslında mekanizması da, işleyişi de, sistemi de farklıdır. Ki hele dilemek bambaşka bir şeydir. Bu sebeple birçok çalışmalarımda şunun altını çizmişimdir. Dileyene kolaylıkla, isteyene güçlükle verilir. Şimdi biz öyleyse önce istemeyi hatırlayacağız evet. ve ondan sonra diğer kademelerin bir bilgisini, tanımlarını doğru ve güzel bir şekilde yapabildiğimizde onları kullanabilmenin kolaylığını göreceğiz ve bir bakacağız ki şimdi hayatımızda bugüne kadar neler yaptık? Kendi hayatımız çünkü bizim yaptığımız bir sanat eserimiz, bir tablomuz. Her biriniz şu ana kadar bir tablo yaptınız, bir resim yaptınız ve bu sizin eseriniz. Size birinin dayatarak zorla yaptırdığı bir şey değil. Ve siz memnun olmasanız da, sonuçtan şikayet etseniz de sizin için en iyisi ve en doğru resim buydu. Buranın yine altını çiziyoruz. Yani şu anda diyelim ki bazı arkadaşlarımız diyecek ki işte bak. Ee, ekonomiyle ilgili, parayla ilgili şunları yaşadık, ilişkilerde, aşkla, sevgide bunları yaşadık, aile içinde bunlar oldu, i̇şte gelişimimiz bilmem ne oldu, benim istediğim gibi olmadı, yeteri kadar istediğim gibi yönetemediğim zannettikleriniz oysa ki sizi buraya getirdi.